Giresun'un içinde iki sokak yarası, altı kurşun attılar, üçte bıçak yarası, üç bıçak yarası, altı kurşun attılar, üçte bıçak yarası. Need. <laughs> Ali Ali yine sunun içinde dizelum Ali Ali vurdular febi demini yere düştü bu yere düştü bu kasi vurdular febi yere düştü bu yere düş aldım bestim yere gidemedim uza ne delim periden düşürdüler tuz'a düşürdüler tuz'a ne delim periden düşürdüler tuz'a düşürdüler tuz'a Giresun'un içinde yeşil fındık bahçesi. Giresun'un içinde yeşil fındık bahçesi. Vurdular peri demi yere düştü bahçesi. Yere düştü bahçesi. Vurdular peri demi yere düştü bahçesi. Yere düştü bahçesi. I'm gonna make it